Evet arkadaşlar 2 Ocak 2019 Çarşamba 3. videomuz bu. Şimdi bu formülümüzde tutma ihtimali biraz şansımıza kalıyor. Ama tutma ihtimali yüksek. Diğer ilk 2 e, videomuzu seyrettiyseniz bir tanesi %103 maç bir tanesi %50'nin üzerinde tutma şansı var. Onları takip edebilirsiniz. E, sonuna kadar izlerseniz onlara yönlendirilecek. 2 Ocak 2019 Çarşamba'ya geldik. Şimdi bakın arkadaşlar 2.390, 3.92 ve 3.94. maçları seçtik. Şimdi da az maç oynadık. Siz buraya maç ekleyeceksiniz bir veya iki tane. Burada önemli olan ganyanları yüksek. ilk yarı ikinci yarı bulup az maç fakat ganyanı yüksek olsun. Bir ya da iki maç eklediğinizde alacağınız para yükselsin. Şimdi bakın 390. Matematik arkadaşlar burada. Üçün üçlü ve ikili kombinasyonlarını yaptık. Şimdi burada 394'ü alt üstte aldım. Niye? Konti garanti bir kere. 394'ü alıyoruz. Geriye iki maç kalıyor. Onu da alma ihtimalimiz yüksek. 2 tane de banko ekleyeceksiniz. Ben size 3 maçı veriyorum. Şimdi bakın yukarıda 1. satır ya bir diye ok işareti 390'ın yanında 1. satır 390. 0'dan 1'e, 1'den 1'e, 0'dan 0'a 3 tane ihtimal koyduk arkadaşlar buraya. 390 0'dan 1'e, 0'dan 1'e, 0'dan 1'e. 1. satıra bakın. 390 1'den 1'e, 1'den 1'e, 1'den 1'e. Eğer oynayacaksanız bu şablonu yazın. 18 kuponun ilk 9 kuponu bu. Altta 1. satır devamında 390'da 3. ihtimalimiz 0'dan 0'a 3 tane yazdık. İkinci satıra geldik 392'ye 0'dan 1'e 1'den 1'e 0'dan 0'a yine 3 ihtimal verdik. İkinci satıra hemen bakın 392 0'dan 1'e 392 1'den 1'e 392 0'dan 0'a yani birer tane yazıyoruz. Devamında yine aynı şekilde yazıyoruz. Hepsinden birer tane ikinci satırın altta devamında 392 yine birer tane 0'dan 1'e 1'den 1'e 0'dan 0'a 3 ihtimalde birer tane yazdık. Şimdi yukarı çıkın. Üçüncü satıra gelin. 394. Alt da üst dedik. Bu 9 kupona ilk önce alt diyoruz. 394'e komple alt dedik arkadaşlar. Şimdi bu ilk ilk 9 kuponumuz. Şimdi, şimdi ikinci 9 kupona yapacağız. 18 kupon. Siz bunu aynen yapabilirsiniz. Eğer hoşunuza gittiyse incelediyseniz bakın yukarıdan. Bülten'den. Bunun peşine 1 ya da 2 maç ekleyecekseniz. 3 misi bile yapsanız. Verdiğiniz parayı alma ve üstüne 5-6 katı kazanma ihtimaliniz var. Şimdi devam ediyoruz. Bakın ikinci dokuz kuporumuz. Yine 390, 392, 394. Aynı sadece 394 değiştirdik. Hemen birinci satıra bakın. 390 aynısı. Yukarıda üç tane ihtimal var ya. Sıfırdan bire, sıfırdan bire, sıfırdan bire. Birinci satıra bakın. Aynı yazdık. Sıfırdan bire, birden bire, birden bire. 390. Hemen birinci satır devamı altta. Sıfırdan sıfıra yan yana üç tane yazdık. Altına ikinci satır. 392... Biraz öncekinin aynısı 0'dan 1'e, 1'den 1'e, 0'dan 0'a. 3 tane ihtimali yazdık. Üç, birinci sat, i̇kinci satır yukarıda bakın devam ediyor. Yine 392. 0'dan 1'e, 1'den 1'e, 0'dan 0'a. 3 ihtimali de yazdık. ikinci satırın devamı altta. 392. 0'dan 1'e, 1'den 1'e, 0'dan 0'a. 3'ünü de yazdık. Üçüncü satıra geldik. 394. Biraz önce ilk 9'da 6 kullanmıştık. Burada üst seçeneğini kullanıyoruz. Evet. 394'e komple üst seçeneğini yazdık. Şimdi burada arkadaşlar e, isterseniz bunu aynen oynayabilirsiniz. Fakat bunun altına bu şablonun bu 18 kupona iki tane ya da bir tane maç yazacaksınız. Eğer ilk ya ikinci yazı, yarı yazarsanız Ganyan daha da yükselir. Alacağınız para daha da yükselir. Ya da iki maç yazıp e, yine garanti dediğiniz ya da işte Ganyan yüksek ya da Ganyan'ı düşük artık nasıl isterseniz. İki mark yazacaksınız arkadaşlar bütün kuponlara. Bank 18 kupona da 3 misli bile yazsanız. Ben zaten ilk yer ikinciye 2. 2 ihtimal oynadığım için iki tane maçı. Ee, ilk yer ikinci. bunların ganyanları yüksek. Sizin yazacağınız maçlarda orta ganyan olsa alacağınız para 3 misli bile yapsanız. 18 kuponda 54 lira yapar. Alacağınız para 250, 300, 400 yazınız diğer maçların ganyanına göre değişir arkadaşlar. Ee, bu üçüncü videomuzda böyle. Bütün videolarımızı seyretmek için sağ alttan tıkladığınızda hepsini görebilirsiniz daha önceki videolarımızda. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bizim yaptığımız kombinasyon e, matematik yani. O yüzden e, daha çok maçları takip etmekten ziyade oranlara bakarak oynuyorum ben. Maçları takip eden arkadaşlar oynuyorlar. Yorum yazanlar var, tutturanlar var. İlk iki videoda tutma ihtimaliniz yüksek. onlar da hemen sağ alttan tıklayın. Seyredin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Tutarsa da mesaj yazın. Teşekkürler. İzlemeye devam.